Kaçan niye, kaçıyor? niye kaçıyor? Kovalayan Niye Kovalayan kovalıyor? Niye kovalıyor? Bilen yok Niye kovuluyor? Niye kovuluyor? Niye kovuluyor? Niye kovuluyor? Niye kovuluyor? Niye kovuluyor? Niye kovuluyor? Niye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 Sev. Korkudan yenilmelerimiz, korkudan hatsoluyoruz gururlara, korkudan büyülük duruyoruz gruplara, korkudan en iyi eminiz, korkudan adım unuttuğumuz hepimiz, korkudan hep korkudan yeniliyoruz kendimizi, yeniliyoruz derdimize.